Rüyada börek görmek ne anlama gelir? Güzel şeylere aynı zamanda sıkıcı olaylar olacağına işaret eder. Şansınızın yolunda olacağına, isteklerinizin gerçekleşeceğine, geleceğinizin çok parlak olacağı bir zamanın yaklaştığına, bu dönemi iyi kullanabilirseniz maddi anlamda tatmin edici oranda para elde edeceğinize, huzur içinde olacağınıza işaret eder. Moralinizi bozacak, sizin konsantroşluğunuzun düşmesine neden olacak olan bazı tatsızlıkları yaşayacağınıza işaret eder. Haksızlığa, iftiraya veya etrafınızdaki insanların gazabına uğrayabileceğinize, çevrenizde olan kötü insanların olduğuna işaret eder. Rüyanızda böbrek yaptığınızı gördüyseniz, böbrek değil tabii ki arkadaşlar, börek yaptığınızı gördüyseniz, ekmeğinizin peşinde olduğunuza, kendi derdinizle uğraştığınızda, günün her saati çalışarak geçirdiğinize işaret eder. Rüyanızda börek satın aldıysanız, parası oldukça iyi olan bir işe gireceğinize ve sonunda başarı elde edeceğinize, tahmininizden çok fazla para kazanacağınıza, iyi bir sermaye yapacağınıza işaret eder. Rüyanızda birine börek verdiğinizi gördüyseniz, birine borç vereceğinize, içinizden gelerek yardım edeceğinize işaret eder. Rüyanızda börek yediğinizi gördüyseniz, yeni gelir kapılarının açılacağına, Para kazanmak için imkanların çoğalacağına, büyük bir iş kuracağınıza ve iyi bir kazanç olacağına işaret eder. Rüyanızda börek kestiğinizi gördüyseniz cömert olduğunuza, bu nedenle de her zaman yardıma hazır olduğunuza, başkalarına yardıma hazır olduğunuza işaret eder arkadaşlar. Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek görmek genel olarak olumlu bir rüya değildir. Problemlerin ve dertlerin habercisi olarak bilinen böcek başkalarıyla olan ilişkilerinizde, bazı sorunların çıkacağına işaret eder. Bu nedenle evlilik içinde sıkıntı demektir. Yani rüyanızda böcek gördüyseniz huzurunuzu kaçıracak olayların yakın olduğuna işaret eder. Rüyada böcek sürüsü gördüyseniz içinden çıkmakta zorluk çekilecek bir problemin varlığına işaret eder. Rüyada evi böcek bastığını gördüyseniz yeni tanışmış olduğunuz insanlara çok çabuk güvendiğiniz şeklinde yorumlanabilir. Herkesi bazen kendiniz gibi sandığınıza ve bu yüzden karşınızdaki kişilere çabuk güvendiğinize işaret eder. Rüyada kara böcek gördüyseniz, sandığının aksine durumunuzun iyi olacağına, maddi sıkıntı çekmeyeceğinize, rahat bir hayatınızın olacağına işaret eder. İyi bir hayatınız olduğu için çevrenizdeki insanlar tarafından kıskançlık çekeceğinize, sizin kötülüğünüzü isteyecekleri anlamına gelir. Rüyada renkli böcek gördüyseniz, mutlu bir hayat yaşayan insana ve hayırlı bir yaşama, güzel günler olacağına ve umutlarınızı asla kaybetmemeye işaret eder. Rüyada renkli böcek görüp korktuysanız ise dünya malına ve huzursuzlukların yaşanacağına işaret eder. Rüyada böcek yumurtası gördüyseniz, kar etmeyen ticari faaliyetler yüzünden yaşanan parasal anlamdaki eksikliğe, parasız geçen büyük bir zamandan sonra akrabalardan gelen parasal destek nedeniyle kazançlarınızın yavaş yavaş artış göstereceğine, parasal olarak özgürlüğe kavuşmaya işaret eder. Rüyada böcek yumurtası gördüyseniz, borçlarınızı ödemeye yönelik uğraşlarınızın ekonomik olarak önemli oranda imkanları olan bir akrabanızdan alınan para yardımıyla ve elinize geçecek yeni parasal imkanlarla beraber sıkıntınızı aşacağınıza işaret eder. Rüyanızda sizi böcek ısırdığını gördüyseniz hayırlara işaret etmez. Can derdine düşeceğinize, işinizden geri kalacağınıza, dinlenmek zorunda olacağınıza ve istirahat etmeseniz düzelemeyeceğinize işaret eder. Sıkıntınız yokken, hayat düzgün devam ederken, karşılaşacağınız bir kötülük nedeniyle bütün işlerinizi bir süre askıya almak zorunda kalacağınıza işaret eder. Rüyada tavanda böcek gördüyseniz huzurlu bir insan olmaya, korkanınızdan kurtulacağınıza ve gerçeklerle yüzleşerek hayata daha mutlu bakacağınıza, umutlarınızı kaybetmemeye işaret eder. Rüyada böcek yuvası gördüyseniz yakında sevdiğiniz bir arkadaşınızın yanına gitmeye, güzel zaman geçirmeye, güzel hayırlı havadisler almaya, hayallerinizin gerçek olmasına işaret eder arkadaşlar. Rüyada böbrek görmek ne anlama gelir? Rüyanızda böbrek gördüyseniz size yardımcı olan birini kaybedeceğinize işaret eder. Dert ve sıkıntıdan kurtulmaya, mutlu olmaya, rahata çıkmaya, size karşı gelen tehlikeden haberinizin olduğuna işaret eder. Bazı yorumlara göre de ciddi bir hastalığa veya sağlık sorunlarına işaret eder. Rüyada böbrek yediğinizi gördüyseniz yanınızdaki insanlardan yardım göreceğinize ve büyük yardımlardan istifade edeceğinize içinde olduğunuz huzurlu bir hayatı işaret eder. Rüyada böbreklerinizden taş düşürdüğünüzü gördüyseniz an itibariyle sonuçlandırılamayan bazı işlerinizin arkadaşlarınız yardımıyla çözüleceğine işaret eder. Rüyada böbrekten taş düşürdüğünüzü gördüyseniz işlerinizi yoluna koyarken yakın akrabalarınızdan yardım alacağınıza işaret eder. Beklediğiniz bir paralın elinize geçeceğini işaret eder. Rüyanızda böbreklerinizin her ikisini de kaybettiğinizi gördüyseniz kalbinizin soğukluğunu işaret eder. Rüyada böbrek ağrısı çektiğini gördüyseniz size oldukça rahatsız edecek, kıracak bir dedikodunun olacağına, asılsız haberlere işaret eder. Rüyada böbrek hastası gördüyseniz niyeti kötü, kıskanç, vicdansız, cimri, bencil... Kaba bir kimsenin olacağına işaret eder. Rüyada böbrek ameliyatı olduğunuzu gördüyseniz çevrenizde sizi kıskanan insanların olduğuna işaret eder. Siz başarıya ulaştıkça birileri sizin arkanızdan iş çevirip kuyunuzu kazmaya çalıştığına, beyninizi yıkamaya çalışarak etkileri altına almaya çalıştıklarına işaret eder sayın arkadaşlar.